Ne yapıyoruz bugün? Günaydın. adaya gidiyoruz bugün. Öyle mi? Hada'ya gidiyormuşuz. Ben bankada gidiyorum. Bir şey istiyor musun? Limonata. Çay içeceğiz ya. Ya içmek istiyorum. Allah Allah. İcat çıkarttım ya. Ne? İcat çıkarttım diyorum. Evden çıktık. Gidiyoruz, ay yorga'ya e gideceğiz, kiliseye gideceğiz, besmeleyle gireceğiz, kapılar içeri. <gülüyor> Sakın gideceğiz, sonra <Söyleyeceğiz>, sahneye. <gülüyor> Şu an nereye gidiyoruz? Şu anda Bostancı'ya hopura iskelesine gidiyoruz. Hopura gidiyoruz, hava çok sıcak. değil mi? Şokta değil aslında, biz biraz kalın giyindik galiba. İnşallah asla olmayasın. Şey ya ben şey diyorum, Cancan, can, bu şoktaki kızı da mı alsaydın? He? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biz bakışıyoruz çünkü ona da yani. <gülüyor> Aslında çok e, kızla da gitsek iyi olurdu diye düşünüyorum. Ne diyorsun? <gülüyor> Kadın sessizliği. <gülüyor> İşleminiz yapılıyor. Sadece kağıt para girişi yapınız. Girdiğiniz para geri verildi. <gülüyor> Alın lütfen lütfen alınız. İşleminiz yapılıyor lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. <gülüyor> Bostancı şimdi geldik şimdi ney? <gülüyor> Bir daha seni hakirdi. Ya adam gördük de ona takıldım sen çekiyor tabii ki <gülüyor> durup <çekeme>. <gülüyor> evet söylemek istediğim şey var şu konusunda? nasıl hissediyorsun? <gülüyor> evden çıkartamadığın sevgilini adaya götürüyorsun sonuçta şaşkın <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım fazla oksijen iyi gelmeyeceksiniz <gülüyor> <gülüyor> Ağlamalım şimdi. Ay yorgi çıkacağız. Hmm. Ama sen acıktım diyorsun. Daha yeni kahvaltı yapma. Niye acıktın? Çok mu yemek yiyorsun? Çünkü çocukluğumdan hiç bulaşmadım. <gülüyor> Ay yorgi çıkacağız şimdi. Tamam. Ay yorgiyi tamam. ben diyorum ki çıkamaz. Ben de Yorulursun diyorum. Ee, o da çıkacağını dönmek düşünüyorum. Dönmek var, dönmek yok. <gülüyor> seni severken de çok yoruluyorum. Yerim <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Bana yorgi çıkarsa çıkarsam ya? Tamam. Bir ay bulunca bun şey yapacaksın. Hı. Hmm. Tamam. O i̇stediğimiz şeyler kesinlikle makti şeyler olmayacak. Aynen değil. Hani? Aynen. Hop. Manevi. Bak burada ne var. Hmm, Çok tabii. yakından geçtik. Eti evet, kokuyor. Ama biz ciddi girip tamam biz o detaylarını konuşuruz. Tamam. Tamam. Biz ay yorga'ya gideceğiz. Doğru mu gidiyoruz? Evet. Tamam. En kısa yol burası değil mi? Sanırım. Ha? Çıkabilir miyiz sanırım? Abi ama çok tehlikeli orman çıkarsın. Yapacak bir şey var mı? Ha? Yapacak bir şey var mı? Yok. <gülüyor> Gideceğiz değil mi? Kamera alıyorum, konuşuyoruz. Meşhur etmem seni o kadar takipçim yok rahatım. Orman çıkacak <gülüyor> Tehlikeli orman çıkacak, müstahkem karşımıza. Biz geçen gittiydik ama artık çobu, sopam bir şey bulacağız. <gülüyor> He? Ne diyorsun? Tırsına başladım. <gülüyor> Geriden öyle mi istiyorsun sen? <gülüyor> Ama tehlikeli orman çıkacak diyor karşınıza. Tehlike karşısında duracağımı. görmüyor. Sivaslıydı dın dı dı dı dı dı dı. çek. <gülüyor> Evet. <gülüyor> Gülüm Zafer Oğulak. <gülüyor> Bir ay boyunca <gülüyor> İçeride kamerayla görüntü falan filan yok. Yasakmış içeride. Görüntü kaydedilmiş. oldun mu evet. ne kadar oldu istedi mi kazan ama içerisi önemli. gerçekten basık bende ben de. böyle nefes alamadım mesela. evet bir de karanlık arkadaşlar buraya geldik gezdik burası güzel manzaralarla dolu bir yer siz de gelebilirsiniz. Öyle... Tavsiye ediyoruz. Evet, yani biz Can Canla sürekli buraya geliyoruz. <gülüyor> o kıza benzedin, yemin ediyorum o kıza benzedin ya. Ne <gülüyor> de? Bir daha de? Ne de? de Ne? <gülüyor> Dur, tutamadım. Ha şöyle. Oh, vapur yolculuğu benim için biraz zor geçti. Ben bir çıkabilirim. Bu vlogumuz da böyleydi. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.